Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki videoma tamı tamına 7 veya 6 olması lazım. Evet o derecelerde like atıldı. 10 like istemiştim olmadı. Bu videoya arkadaşlar 12 like istiyorum. Çünkü bu video cidden benim için çok değerli ve anlamlı oldu. Bu videoda Brawl Talk'da muhtemelen neredeyse hiç birinizin fark etmediği gizemleri konuşacağız. Ve arkadaşlar size şöyle bir duyuru yapacağım. Artık arkadaşlar yani birazcık sıkıldım. Yani şunu demek istiyorum. Artık e, size verdiğim like sayısından eğer az arkadaşlar bir sonraki videoyu çekmeme kararı aldım. Bu kararın tek sebebi arkadaşlar yani arkadaşlar kendimi arkamda bir destek var gibi hissetmiyorum. Sanki videomu kimse izlemiyormuş gibi hissediyorum. Ondan dolayı arkadaşlar lütfen Size dediğim like sayısı atarsanız sevinirim. İşte yani bir sonraki video için bu serinin bir sonraki videosu arkadaşlar. Bunu neden çekiyorum derseniz arkadaşlar yani çekmek istediğim için yoksa cidden 10 like'ı bekleyecektim. Yani bu da size bir video olsun istedim. Yani güzel bir video olacak arkadaşlar. Dediğim gibi buna 12 like istiyorum. Bir önceki de artık 10'a tamamlarsanız çok sevinirim. Zaten az bir şey kalmıştı arkadaşlar. Bu zaten onun için çekiyorum. Bu o seriye bağlı olduğu için böyle söylüyorum arkadaşlar. Buna 12 like istiyorum. Yoksa hani buna 12 like atmazsanız bir sonraki videonun gelmemesi gibi söz konusu bile değil. Tabii ki video çektikçe atacağım. Sadece bu seri için konuşuyorum. Yani böyle Browstars alakalı videolara söylediğim like sayısını atarsanız sevinirim böyle detay videolarına. Bu cidden arkadaşlar e, detay videosu olacak. Çok güzel olacak. Browtot arkadaşlar birkaç tane fark etmediğin şey var. İsterseniz lafı uzatmayalım. Siz 12 like şimdiden atmıştırsınız. Videoyu da tam izlemiştirirsiniz. Şimdiden beni, beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar Brawl Talk 10 tane aksesuar yayınlayacağını bize duyurdu. Ben bunlardan 9'unu videoda fark ettim. Birini hiç bulamadım. Muhtemelen o arkadaşlar işte yeni gelecek savaşçıların aksesuarı olduğu için göstermediler. Bulduklarımı göstereyim. ilk olarak arkadaşlar. Şu an videoyu birazcık şey yapmaya çalışıyorum. Hani şu an yanında oynattığım videoyu birazcık yavaşlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Piper Falsollu bir mermi atıyor. Muhtemelen aksesuarı ee, Nişan aldığı kilitlendiği bir düşmana ateş etmek olacak. Hani bir Düşmana kilitlenecek ve ne olursa olsun sanırım mermisi onu vurmaya çalışacak Yani öyle bir şey olacak Tabi Arkadaşlar bu da yeni gelen aksesuarlar Çok güçlü Neyse arkadaşlar Piper'ın aksesuarı bu şekilde Sonra arkadaşlar e, Barley'in aksesuarı var. Eğer görüyorsanız fark ettiyseniz e, Attığı şişede artı işaretleri var. Sırf bu yüzden değil sanki cam doluyormuş gibi. Muhtemelen cam dolduran bir aksesuar gelecek ona. Sonra arkadaşlar Bon'un aksesuarı var. Görüyorsunuz ki arkadaşlar e, nasıl desem. Yani düşmanlar ona yaklaştığında arkadaşlar Eee İstediği zaman arkadaşlar hani biliyorsunuz normalde mayının patlaması bekliyordunuz yani düşman oraya geldiğinde O artık olmayacak arkadaşlar direkt e, Patlatabilecek siz istediğiniz an Bu da yine güçlü bir özellik olmuş cidden güçlü Arkadaşlar şimdi ise e, penin aksesuarını görüyoruz e, şu an sanki Sadece hani aksesuara bastığında Taret'i bir bomba atıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama sanırım o iki olacak. Çünkü videonun bir yerinde daha ben bir, bir tane daha bomba yakaladım. Muhtemelen iki tane bomba daha dağıtacak. Veya seri de olabilir veya bir tane de ekleyebilir. Yani arkadaşlar kısacası e, Penny'nin aksesuarı Taret'le ilgili bir şey olacak. Onu artık kesinleştirdim ben. Bir de arkadaşlar e, Crow'un aksesuarı var. Yani görüyorsunuz, e, karşıdaki crow maviye dönüyor. Hani aksesuara bastığında sanırım yavaşlatan bir aksesuar olacak. Hani zehirlediği kişi yani birini zehirleyince basacak aksesuarına o kişi donacak muhtemelen. Yani donacak derken yavaşlayacak. Böyle bir aksesuar olmuş yine bu da iyi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Mortis'in aksesuar var. Bunu cidden neredeyse hiç anlayamadım. Nesini anlayamadım derseniz arkadaşlar yani bilemiyorum şöyle bir bakınca Kırmızıya dönüyor rengi ama ne anlamda işte Onu anlamadım arkadaşlar maalesef Eğer biliyorsanız yorumlara yazarsanız tabii ki çok mutlu olurum Arkadaşlar şimdi Jessie'nin aksesuarı var gördüğünüz gibi bastığı anda Taret'i daha hızlanıyor daha çok oluyor Daha hızlı mermi atıyor Bir de arkadaşlar arkada ben minik bir detay fark ettim e, sanki arkadaşlar Spike ülke atmış. Bir de arkadaşlar zarar veren ekstra birkaç mavi bitki tarzında şeyler görüyorum. Yani arkadaşlar bence Spike'a da burada bir aksesuar gelecek gibi hissediyorum. Muhtemelen gelecek arkadaşlar. Konuyu daha fazla kurcalamak istemiyorum ama bence gelecek. Sonra arkadaşlar bir de Sherry'e bir aksesuar bekliyorum. Sanki hanı ya biliyorsunuz e, nasıl desem şeyinin şöyle bir sorunu vardı uzaktan çok kötü vuruyordu onun sanırım aksesuarı artık atış menzilini daha da genişletecek bu sayede yani artık daha güçlü olacak ama bayağı güç getirmişler bunu beklemiyordum arkadaşlar eğer Spike'ın da o dediğim gibi o attığı şey yani o küçük nesneler her aksesuarının bir parçasıysa Dokuz aksesuar saydım size. Birini hala bulamadım. Heh birini buldum arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. El Primo'ya bir aksesuar gelecek sanırım. Gökten meteor gibi bir şey yağdırıyor arkadaşlar. Yani beyaz bir şey. Ee, ve düşmana hasar veriyor gibi gözüküyor. Onuncu aksesuarımız da muhtemelen bu olacak. Dediğim gibi o Spiking'e aksesuar mı bilmiyorum. Eğer aksesuarsa on tane tamam. Ama yeni savaşçıya ne olacak derseniz arkadaşlar o da zaten normal. Yani illa gelmesi gerektiğinden dolayı burada zaten 10 tane yeni diyorlar. Hani başka savaşçılara gelecekmiş gibi konuşmuşlar. Yani bence 10 aksesuar bu. Bunlar. Bir de işte ekstradan yeni savaşçıya bir aksesuar gelecek diye düşünüyorum bir tane. Eğer yanlış ise de muhtemelen o Spike'a gelmeyecek. Hani o konuda yanlış söyledim. 10 yeğene işte yeni savaşçıya gelecek. O bir tane aksesuar normal olan. Böyle 10 olacak. Bence ama arkadaşlar bu bilgi yanlış. Spiking'i gayet aksesuar gibi gözüküyor. Bu şekilde size 10 tane aksesuarı sunmuş oldum arkadaşlar. Şimdi oyun için birkaç değişikliğimiz var arkadaşlar. Onlardan biri görüyorsunuz arkadaşlar. Gale saldırdığında ee, biliyorsunuz 10 mermileri daha büyüktü. Şimdi birazcık daha dar yakmışlar. Bu sayede arkadaşlar biliyorsunuz normalde Gale ile tam hasar vermek için çok yakından vurmanız gerekiyordu. Artık buna gerek duymayacaksınız. Uzaktan dağıtma yani tam hasar vermiş şansınız olacak. Bir sonraki ise arkadaşlar hat Hudson'da bayrak kaldırılmış. Bu biraz kötü olmuş. Ve arkadaşlar bayrak kaldırıldığından dolayı muhtemelen yukarıda da yüzde işareti olmayacak. Yani videoda göremedim. Bayrağın kaldırılması bilmiyorum arkadaşlar ne olacak ee, zaten videoda da demişlerdi klasik atlona dönecek diye Bilmiyorum arkadaşlar birkaç detayımız daha var onlara bakalım Arkadaşlar size şunun bilgisini vermek istiyorum Moelle Primo'nun diye tahmin ettiğimiz aksesuar normal e, Meteor'un değişik bir versiyonu olabilir o konuda tam bilgim yok arkadaşlar. Ama El Primo'ya hasar gelmiyor. Bu yüzden bence aksesuar arkadaşlar. Ya yani da bu bilgiyi paylaşmak istedim. Yani El Primo'nunki de garanti değil. Ama bence o. Neden diye sorarsanız çok açık arkadaşlar. Yani bildiğin aksesuarını basmış. Kendisine zarar gelmemiş. Karşısındakine gelmiş. Arkadaşlar şimdi süper bir detayımız var. Yeni karakterlerde arkadaşlar. Şurasında bir bölgesinde enerji barı var. Ve ortasında da muhtemelen enerji içeceği filan ne koyuyorsunuz. Tam şurada çaprazda yer olan şeyi anlamadım. Ancak arkadaşlar şöyle dikkatli bir bakarsınız. Savaşırken o enerji barında olan sıvıyı atıyor. Ve muhtemelen mermi doldururken de işte. Benim tahminim bir enerji içeceğini hani orada ortada bir göğsünde bir metal şey var ya sanırım oraya koyuyor işte enerjisi dolduruyor sanırım arkadaşlar bunun gizemi bu diye düşünüyorum Bir de arkadaşlar savaşçının üzerinde bir yerinde Yoyo -yo yazısını görebiliyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar e, bu Brothalk yayınlanmadan önce Hani bir tane Savaşçı modeli vermişti bize Oradan birkaç youtuber e, Dexter diye bir canavar yapmış ve saldırısı da yoyosu. Yani arkadaşlar burada bir sinyal verilebilir. Belki de hani yeni bir savaşçı yayınlanabilir. Bir ay sonra filan ne. İşte onun da e, kullandığı saldırı şekli yoyo olabilir. Yani şu an zaten resimlerde de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yoyonun manası o olabilir. Arkadaşlar aslında Brawl Talk'da birkaç detay daha var. Ama ondan çok minnacık bir şeyler. Onlara hani... Çok illa bilmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Ancak arkadaşlar şu detayını çok yani güzel bir şey. Ee, bir önceki çöl haritasında hani bir tane harita vardı. Şu an ismini tam hatırlamıyorum. Ama orada bir Morse kodu paylaşılıyordu. Burada da paylaşılıyor arkadaşlar. Şurada görürseniz kırmızı ışık yanıp sönüyor. Yani bu da bir sinyale işaret. Bakalım bunun kodu ne çıkacak. Arkadaşlar şimdi size bomba bir şey göstereceğim. Yani o derece bayılacaksınız. Arkadaşlar aslında yengeç tik önceden e, gösterilmişti bize ancak anlamadık. Onu şimdi size ekrana veriyorum arkadaşlar. İşte pem tatilde skininin e, işte çanta gibi bir yerinde yengeç işareti vardı ve arkadaşlar tikin Göğsünde de bir kral yengeç sembolü var. Yani bu ikisi aslında arkadaşlar bağdaşıyormuş. Yani bu skin de aslında bize tike. Tikin skininin yani ne olacağı hakkında ipucu tahmin hakkı verilmiş. Tabii biz maalesef anlamadık. Yani ne olup ne bittiğini. Meğer bu oymuş arkadaşlar. Aslında tike skin gelceği ve yengeç skini gelceği burada belirtilmiş arkadaşlar. Cidden bu detayı. <gülüyor> Keşke önceden bulsaydım ama şimdi fark ettim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadardır. beğenmiştirsiniz de. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya sizden tamı tamına 12 like istiyorum. Çünkü cidden çok uğraştım arkadaşlar. Atarsanız dediğim gibi bir sonraki Rows tarzla alakalı olan video Garanti olacak. Mesela arkadaşlar güncelleme geldiğinde ben bir denge değişikliği bekliyorum. Onu filan da yayınlayabilirim. Yani arkadaşlar o yüzden like atmanızı cidden çok istiyorum. 12 like arkadaşlar. Bir de bir sonraki videoyu 10 like'a e, çıkartırsanız çok sevinirim. Çok mutlu edersiniz beni. Onun dışında arkadaşlar bildirimleri açıp e, videoya yani daha doğrusu kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. İnşallah bu dediklerimi yapmıştırsınızdır. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.